İnşallah böyle normal zamanda yapmıştır. Hani ben gittikten sonra değil yani. Yarım yok. Ama da. Şu an iyi. Hareket etmeyin. Eylem planı podcast. Yok konuya bir türlü giremeyenler diyeceğiz. Aa. Hazır mısın? Sen sus. 3 İki, bir, El, konuya bit... Aa. Şimdi ne dedim oğlum ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim ben siktir olup gidiyorum. <gülüyor> bir de şey dedi ya sen, kırk dakikada biter. Ses çıkarma dedikçe. <gülüyor> ben çok sıkıldım kanka, bu daha konuya giremiyorsunuz. 3 <gülüyor> Konuya, konuya gire bir türlü... Konuya giremem. Kanka, bir şey sorabilir miyim siz? Yani Kanalıdaki kanal programın adını gerçekten biliyor musunuz? Emin misiniz bunu? Yani bildiğimiz düşünüyorum. Ali hani açayım mı? iPad'ten at, alayım mı? Ne şey yapayım yani. <gülüyor> Ne alayım? Göstereyim mi sizin kanala <gülüyor> ne yaptığınızı falan? Niye ne kanalın adı? Eylem Planı Podcast. Konuya bir türlü giremeyenler bizim. Bir türlü iyi söylüyor muyuz arasın efendim? Söyleyelim mi? Söyleyelim istiyorsan. Konuya giremeyenler tamam hazır mısın? Bak. İnan ediyorum benim. Hazır mısın? İki, bir. Konuya, Konuya giremeyenler, giremeyenler podcast'e podcast hoş geldiniz. geldiniz. Konuğumuz var. Fark etmediysen. YouTube'dan izleyenler Sarkı fark etince hiç görünmüyorum. Allah evet böyle şeyler <gülüyor> gelmedi şu an matı buraya. Kaç evet, saniye öyle? Abi alkışlar, Evet hadi. <gülüyor> Kumam geldi. <gülüyor> Kaçıncı? hangi kuman? Bence bu ara bir numaralı kuman. Bir numara En sevdiği olduğu geri kalanı bu. seviyorsunuz bunu Mehmet Erdem de dinleyecek. Mehmet Erdem kuman Mehmet Erdem ya değil mi? Hep kumam diyor. Batu varken Batu varken kumam değil. Yani, yani. ben ben level atlamış oluyorum altta. <gülüyor> Kumalıkta. Anne hani sadece sana olan aşkını sürekli söylemeyi ve sana evet. aşık olduğunu söylemeyi seviyor. Batu seni götürür bıraksan. Bir tanıtalım ondan evet. sonra mı girsek ne yapsak? Evet Batu hoş geldi. Hoş bulduk. Bize bir şenden bahsedeyim. Adın soyadın, doğum yılın. An batu Antuna ben. Allah şükür Sivaslıyım. Bekarım. Bekarım. Eee görüş hoca başarılar dilerim. Kaç yıldır tanışıyoruz? 2014'ten beri tanışıyoruz. Evet, 2014. Yani 6-9 sene, sene oldu. Oldu, Esra'yla da bir hafta Esra'yla <gülüyor> yani uzaktan lazım. tanışma dersen telefonla falan bir 3 ay oldu herhalde. Ama ilk defa burada. 3 gün önce falan 100'e tanıştık. Ama 9 yıldır seni tanıyorum, senden daha çok sevdim nedense. Evet. Bir işte saniye. Dün gece sarhoş olup beni değil Esra'yı aramandan zaten. <gülüyor> Kesinlikle. Gel <gülüyor> seni çok özledim. Dedim ki bundan sonra eylemle hiçbir ilişki <gülüyor> yok. Evin patronu belli. Benim kimle iyi geçinmem gerektiğini çok iyi biliyorum. Çünkü eyleme gazı şu anda evde kovulmuş olmam lazımdı. <gülüyor> eylem en fazla Perşembe, Cuma sonra siktir git dedi bana. <gülüyor> Bu ne komik yanında biliyor Tabii. musun? Hepsi gerçek ama. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar eylem bir insanı maksimum 2 gün Misafir edebileceğine inanıyor. Öyle bir yok. Yani, ihtiyaç durumunda tabii ki. Ben dedi 4 max. Hani 3 ya da 4 mesela. Ben araya başka şekiller koyarak işte bir arada bir kalıyorum. Geliyorum, gidiyorum. İşte yenge tatlı atla alıyorum. Daha iyi oluyor. Ben sadece Allah tanıştığınız yıldayım. Ben liseyi yeni bitirmiştim o sene. İyi de olmayanlar var. Evet yani şimdi. Hatırlattığında <gülüyor> çok iyi oldu. Bu be. Lise diyor. Hatırlattığın çok iyi oldu bize. Tabii, tabii yani. Tabii ne kadar tabii bizim burada. bu kadar yaşlı olduğumuzu, senin bu kadar genç olduğunu. Ben... Çok Lise ölçü. kaçtaydın peki? Bitmişti ya. Haa bittiydi. Bitmişti. Ben iş hayatındaydım o sırada okay. falan. Bu bir sana dil bir tane video var ya. Yanağına böyle... Evet ya, diyor, şey ya. Seni rahatsız etmek Evet için. abi ya. O bizim aramızda bir challenge. Arada birbirimize yapıyoruz ve en son kim yapacak diye savaşıyoruz. Şu bir yani. dakika şimdi açıklayalım da istersen. Yani arada bir challenge de değil. Kim en son kimi yalayacak. Ya bu... <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir böyle bir şey yok ya. Ama böyle <gülüyor> şey, erotik <gülüyor> bir yalamadan bahsetmiyoruz yararlı, böyle... yani anladın mı? Daha Evet. <gülüyor> Derinde tükürük bırakırcasına bir yalamadan ya bastım. Biraz daha şey yap böyle yap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle bir challenge var aramızda. Niye gündeme getirdim bilmiyorum. <gülüyor> Hatta <gülüyor> bugün sen gelmeden <gülüyor> <Tükürüyor> gene challenge. E, gene kim en son kimi yani, yaladı? İhanet kim? uğramış hissettim. En son kim yaladı kanka? Ama, ama şimdi bunun olayı şu hiç beklenmedik anda olması lazım. Tabii bir anda. Tabii mesela şey yapıyorsun. Böyle işte o e, böyle tatlı yapıyorsun. O canım girbirlük yapıyorsun yana. Anladım mı? Orada başlıyor challenge. Bir koyuyorsun dikiri. Diğeri anlıyor, yalayacağını, başka bir şey çıkarıyor, vuruyor o anda. İşte olmamzdı ya. Tam yayına bak kayda başlamadan önce bir şey fark ettim. Sen üzüleceksin, sen sevineceksin. Aslında benim şu anda seninle birlikte toplam yaptığım podcast sayısı Esra'yla birlikte yaptığından daha fazla. Ben buna sevinemem yengem üzülür çünkü. <gülüyor> Senin ben ağır <Allah> <gülüyor> <gülüyor> bir şey o, o daha anlamaya çalışıyor. Dur daha gelmedi. Ona. Hayır yok. <gülüyor> en başından beri farkındayım. Hatta ilk tanıtırken Eylemin eskiden podcast arkadaşım der diye bekledim. Podcast arkadaşım. Podcast arkadaşım. O kadar, bilmeyenler o kadar için. O kadar, güvenmediği şey. arkadaşlarından bir tanesi burada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru bundan bahsetmiştik. <Burak gülüyor> Din, bilmeyenler dinlememiş şu anlar için biz Batu'yla 2015'te iki arkadaşımızla da Ruh Öküzleri diye bir podcast kaydetmiştik. 6 bölüm kaydettik. 5'i yayınlandı. Ruh üzeri SoundCloud'dan aratıp dinleyebilirsiniz. Bence eğlenceliydi. Dört kişiye yani, kalan kalmak da birazcık şov yani. Zaten ya 4 kişiyiz. Altı kişi. Altı kişi altı şiş, şiş. koltukta. Nasıl üst üste? <gülüyor> i̇şte öyle böyle podcast Son podcast konusu değişti. O yüzden o podcast değil aslında. Evet, bunu dik boşun. Fırtesc bir mikrofon koyup o, o gün herhalde yap. Keşke mikrofonumuz olsaydı, böyle bir şey olsa daha rahat ederdik, bir şey oturabileceğimiz bir şey <gülüyor> olurdu. Benden girdik de ben kendim bile atamam <gülüyor> Evet bak <not>, seni tanıyorsun. <gülüyor> Biz 2016 2014 yılında beraber çalışmaya başladık. 2014 yılından 2 yıl. Boy boyunca beraberdik. Ben iki yıl sonra ayrıldım. İki yıl ay mı ay Tabii, Tabii, O kadar sakin. az mı kalmış Tabii ben iki yıl kalab dayanabildim. <gülüyor> ben rahat rahat söyleyebilirim kanka siz... Bana giren çıkan bir şey çünkü. <gülüyor> Biz devam. Ondan sonra ama galiba işte o ekipte yani o şeyde görüştüğüm bir sen varsın. Bir Mehmet Erdem var hala görüştüm Onun dışında tabii ki merhabalarımız var arada konuşuyoruz ama. Bir şey diyeceğim ben bugün gülmek üstünde bir şey yapacağım mı? Bugün seni zorlamayacağım tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> ben senin yerinde konuşurum bir sıkıntı değil. <gülüyor> Genellikle podcastlerde zaten konuşan ben onu. <gülüyor> Neyse ben o zaman konuyu açayım. Bence sen ondan konuşamadın hissediyordun. Batuan susmuyor ki bir başkasını konuşsun. Doğru söylüyor. Rock üzerinde öyleydi ama bak şimdi susuyor evet. mesela şimdi dinliyor. O zaman sustum. Ya ortamda diğer insanlar O zaman senin yaşındaydım o zaman. Senin <gülüyor> hani senin... Ben de başka bir şey soktum farkındaysan. Duymadım. Dedim ki demek yanında konuşmaya değerli insanlar yokmuş. <gülüyor> birazcık an hani dedik. Ben buradaki iki kişiyle bir ortak noktada ikinizde de tatil’e çıktım. E, he, Çok başlı. fazla insan söyleyemez. Bunu. Dolayısıyla birazcık tatillerden arkadaşlıklarda tatillerde arkadaşlardan neler bekleriz? Ne dinliyorum sonra. O kadar böyle dertli baktın ki korktum yani. Yani İçine bir şey atıyorsun. bir diyor. arkadaşlardan ne bekliyoruz? Tatil partnerimizden ne bekliyoruz? Sevgili de bir yani arkadaş ama. bir podcast'te konuştuğumuz için böyle herkese hitap etsin. Yani arkadaşından. Niye sevgilisi? sevgiliyle gitmek ayrı bir konu. Arkadaş gidip sevgili olmak çok daha farklı bir olay. <gülüyor> <gülüyor> Onu <gülüyor> tecrübeyi sen de karnıcımışız. Batu gelin kim bilir konuları <gülüyor> nereye çekecek? Gerçi biz evet biraz romantizmimiz bizim seninle İtalya tatilimizle başladı. Ben şey düşündüm mesela şu anda hani senin dışında kimlerle tatil gittim? arkadaşlar <gülüyor> falan filan dedi düşündüm mesela. Çok vardır. Yok ve Valla yok. Yani ha bizim tatil gibi bir şey diyorsun. Bir şey yok. Öyle. Yani ya kız arkadaşımla gitmiş olduğunu düşünüyorum. Ama böyle spesifik bir arkadaşım alıp Hadi bir tatile giderim hiç yapmadım. Bak ne kadar özelmiş. Gerçekten şey. onu öyle. Onu ya çünkü ne var biliyor musun orada? Seçtiğin insandan ziyade hani orada olduğunda tanıyorsun ya tatil evet. gerçek yüzü ortaya evet. çıkıyor ya, herkesin baktığında. Bir aynı eve çıkınca anlıyorsun. Bir de tatildi anlıyorsun. Gerçekten öyle yani. Direkt seçtiğin adam da doğru adam olmayabiliyor. Bu sefer normal arkadaşlar da bozabiliyorsunuz. Evet. Boza çok riskli bir olay yani. Ben nasıl cesaret edip seninle o dönem tatile çıktım hiç bilmiyorum çünkü bilmiyorduk bu huyla. Bir kendini çok... davet ettirdiğimi. Peki ben sana daha bomba <gülüyor> bir şey söyleyeyim, dinleyenler bilir. Bizim çalıştığımız ortamdaki grupta 5 erkek, biz bir tatil planı yaptık. Ben hiç anlattın mı bunu ona? biz beş... hatırlamıyorum. Eğlenme gibi 5 erkek. Soyisim ver <gülüyor> Yok. Hatırlamıyorum ki oğlum. <gülüyor> Salak. Normalde <gülüyor> de bilmiyordum. Yok ya genel olarak söyleyeyim. İşte Eylem <gülüyor> Eylem, Apo, Alican, ben Sinan. Beşimiz dedik ki hep beraber tatile gidelim. Ama e, e. beş kişi nereye gidebilir? Paramızın yettiği ölçüde düşünelim. Dedik ki Batum'a gidelim. Batum neresi? Batum. Batum, ha, batum. neresi mi? Batum duydum da Batum ne an bunların? Devam et. <gülüyor> Biz içeriz adakabada gidelim. Ya ben mi? anlamıyorum <gülüyor> ya. Bu <gülüyor> böyle doğuştan da böyle. Kenya çok soğuk yiyor, ondan böyle oluyor bu. <gülüyor> Batum'a gidelim dedik tamam mı? Batum Vegas'ın küçük versiyonu, bütün böyle kumarhaneler, işte strip club'lar, bilmem ne falan her şey var. Beş adamı gidebileceği var. Ben bir ev buldum, direkt var. <gülüyor> <gülüyor> old polo, old var evde. İnanılmaz o ki. Hayır, oynayacaktım bilmiyorum. Ya artık dedi kim gibi dumdurdu. dedi bize de şeyde korkumuz var lan. Bu şimdi kesin ikimizin böbreği falan alırlar bilmem ne bir yerde bir şey kabiles falan filan diye Uçak bakıyoruz, ben botumu uçak bakıyoruz. Botumu uçak pahalı yurt dışı olduğu için. Dedi ki Artvin'e uçalım. Artvin'den botuma giderim. Artvin uçağına bir bakın botuma iniyor. Art Artvin'de havalimanı yok kanka. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Ama, Ama art, Tabii Artvin'e Artvin'e inmek istersen Artvin Botum'un hava çok yakın. Botuma indiriyorlar seni. Tam servisle seni Artvin'e getiriyorlar. Sen sen oradan tekrar Mülkiye binip tekrar Botuma giriyorsun. Ve mesela normalde direkt Botuma uçmak istersen atıyorum mesela 1500 lira ise bile o zaman parası işte neyse. Artvin uçarsa 700 lira. Çünkü şartlar iş, iş şartlar durumu anladın Hiç mı? Hatırlamıyorum. Aynı hava limanı. nasıl unutabilirsin ya? Sonra Gitmedi şöyle bir şey oldu. Bize bizim dördümüze izin verdiler. Birimize izin vermediler. Aynı aynı, tarihte, aynı tarihte diye Biz de iptal etmek yok. Adamların söylediği şey şuydu yani siz üçünüz birden giderseniz bu mağaza çalışmayacak dediler. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gibi>. Doğru söyledi. 5 1 2 yok ediyorsunuz. Tabii mi, o anda herkes bir anda efzuh ağlıyor böyle git Ama Artin olayı güzel. Ha, o güzel. Ondan sonra biz eylemde İtalya'ya gittik. <gülüyor> sen ona ben sana yamandım diyorsun da ben sen bana gelip gideceğim gelir misin dedin diye hatırlıyorum. Ya oğlum ben sana gideceğim dedim. Sen de bana dedin <gülüyor> ne olur beni de götür. <gülüyor> <gülüyor> Benim elimden tutan insan yok başkalarıyla gidemiyorum sen Çünkü de gidelim. bu diyalogtan böyle kurulmadı da gidecek birini bulamıyorum hani ya, gidiyorsan ya beraber yeri, gidelim şöyle, şimdi. yok yok şöyle ben eylemle gitmek istiyordum Tamam ben evime de gel dedim bak Roma'ya gidiyorum gel beraber gidelim. Bu salak dedi ki ben senle dedim Roma'ya gitman bırak Roma'ya dedi şuradan şuraya da gittim ben sana güvenmiyorum dedi. Ha, bak anladım. tamam mı? Ben <gülüyor> dünden beni olay farklı biliyorum ama arkadaşlar biraz geç olmadı mı? Şimdi gerçeği şeyi Sonra Sonradan ya siktir git gelmesen gelme gel, dedim. Sonra dedi ki tam geliyorum dedi. Nasıl yürek yemişim ama ya. Bu arada yani eylemin de e... bu itildiği zaman hemen bir geri dönmesi ve peşinden koşması. Köpeğe getirmişler. Evet. evet Aynı. Yani. 50 kere söyledim sana daha önce ama böyle bu kadar risk alıp ya bizim arkadaşlarımızı perçinleyen şey o tatil olma. Gerçekten o. Biz evet. bu kadar samimi olamazdık. Aynen. Çünkü zaten çok ikizi tadımız. Hiçbir şekilde yani ortak noktalarımız olsa bile diğer tarafta hiçbir ortak noktamız yok. Ama sadece bizim en büyük arkadaşlarımızın yani... Bu kadar şey mesela, ikimizin de ilgi duyduğu şeylere saygı duymalısın. Aynen öyle. Yani sen bana gelip saçma sapan sevdiğim bir şeyi anlatsan, benim için saçma sapan biliyorsan ben onu dinleyip anlamaya çalışıp sana yorum yapmaya çalışıyorum. ki sen de Aynen yapıyorsun. öyle. Aynen. Mesela ta, o dönemler influencerlık falan filan da yok ama sen sosyal medyayla ilgileniyordun evet. mesela. Ben anlamıyordum diyorum ne yapıyor bu çocuk. Diyor. 10 GB internet aldırdı bize falan. Zor. <gülüyor> Zor. <Yani, gülüyor> ama 10 GB olduğunu 20 kere falan söyledi yani. Biz ne onu 20 Hayatında ilk defa magnum storu falan orada benle ya. Ya ulan sanki vardı şimdi. Şimdi İstanbul'da e, de, da, da var. Da, o dönem yoktu. Adam da diyor ki oğlum magnum star var hadi git. Ya İstanbul ya bildiğin magnum diyor. Lan bak zihniyete bak ya. Kardeşim tam ufkumuza açtın bir iki yerden. Bak Al, kanka olayım. sana tek bir şey söyleyeyim. Tatile gideceğin adam bir cimri olmayacak. Bu cimri varasalip parasal anlamda değil kardeşim. <gülüyor> Yürüm anlamında da öyle. <gülüyor> Tamam mı? Kurtunu kaldıracak. Bir kere çünkü şöyle imza attım. Mesela gidip Antalya Belek'te 5 yıldız otel full pansiyon yatalım, içelim sıçalım tatili zaten hiçbir böyle ben mesela onu hiç sevmem. Çok gereksiz buluyorum yani. Ben tatilde yorulmam lazım. O da turistik gezmesi lazım. İki götünü kaldıracak birader. Götü kaldırabilir. Yani. yani isteyecek kanka. Yani şöyle ben ha ben mesela şey hatırlatayım. Hep gittik şimdi tamam mı? Floransa'da gezile tam Floransa çok güzel bir yer ama Floransa'da gezmen gereken bir müze var. Çok ünlü bir müze. Adı Piçimiydi, Ifici miydi böyle bir, bir şeydi. Evet. Ama yani Floransa'ya git yani. Bende görmen gereken bir müze. Ha sanki ki müzede ne var? Gerçekten bana göre hiçbir bok yok. Michelangelo'nun falan eserleri var. İşte bilmem Venüs vardı var. Bilmem Aynen. ne var. İşte Tavan bilmem ne. O öyle öyle. Benim hiç umurumda değil. Anlamıyorum. Bana göre değil. Ama bende şöyle bir şey var. Ulan bu Amrako'da falan bir kere geleceksin. <gülüyor> O Venüs heykelini dünyada bir kere görüyor. Yani bir daha ona gelmeyeceksin. Bu meşhur Venüs tablosu bu arada. Evet, Kıbrıs adasının önünde dans ediyor falan. Ben so, dans ediyor yeah. değil, duruyor falan. Ben böyle iki saat ee, anlamaya çalıştım. O, o müzede. O müzede. İnanırsa. Gerse. Hani <gülüyor> böyle iki saat izledim. Millet oturuyor böyle saatlerce bakıyor falan. Ama ben de baktım. Bir şey anlamadım ama olsun. Ama Tiba sayfı etmiş. Iki saat ya, falan orada kalmış. tatilin güzel tarafı o. Mesela ben şeyi hiç unutmuyorum. Castel <gülüyor> Angelo'ya gittik evet. ya. Melekler Kalesi. Ben seviyorum. Ben müze Gittiğimi bakarım ona bakarım şuna bakarım her boku görmeme gerek yok ama incelemeyi severim hele ki insanlar yaşadığı bir yerse gitti yani mesela gidip resim bakma müzesi ben de çok sevmem evet. bir kale oldu mu harabe oldu mu çok severim gezmeyi batu geldi gitti işte manzarası çok güzel oranın vatikanı görüyor onu görüyor bunu görüyor oralara baktı fotoğraflarını çekti işte bir sürü şey çektik geldi yanıma abi dedi benim yapacaklarım bitti şu bankta oturuyorum bakacağını bak bitince gel beni al gidelim anladın mı bu yani ben Dinlenme tatilini de seviyorum. Gidelim. Bir şey yapmayalım. Aynen. Plan oysa öyle yaptık öyle gittikse Cillio ama gezmeye, Romaya gittim ama sen bak, de dinlenmeye şimdi gitmem Ama senin dinlenme tatili yani. dediğin de gelmiyor bana. Yani. mesela gene 5 yıldızlı otel mantığında sen bir yerde sabit yatayım denize de gideyim ama çok yorulmayayım. Hani akşam gidip hmm. içmeyeyim de i̇şte ortamdan ortama bir yerleri sürekli gezmeyeyim dinleneyim. Ya bu arada onun da öyle dediğine bakmayın bana da öyle dedi gitme. Buraya gidiyoruz buraya gidiyoruz bunu gidiyoruz Roma pass araştırmış o bu şu falan. Gittik bir kafe bulduk. Şimdi yanımızda bora vardı arkadaşımız İtalyan. O sağ olsun böyle hallediyordu da hemen böyle özel bize tabakları çıkarttırıyordu falan. La o kiter ya. hiç unutmuyorum. Evet. Tişörtünü almıştım çünkü çok beğenmiştim. Altı saat oturduk galiba. Tabii. İki şişe şarap içip onun önünde tamam. oturduk, kıçında oturduk, başında oturduk. Sen İki orada dar bu kafanın videoya çalıyor. girerim o arayı darbuka arayı. arayı. Güsurna'la <gülüyor> girer. Onda oturduk. O kadar beğendik evet. ki Floransa'dakini. Sonra dönüp Roma'da gittik. Hatta dedim ki ben bunu açayım <gülüyor> Türkiye'de dedim. Hatırlıyor musun? Evet, Yunanistan'la evet. şubesi olduğunu falan fark ettim. Hep atılımcı çünkü bilirsin evet. inanılmaz çünkü... bir ticaret zihniyeti. Biz şey işte ev kirası artıyor ey deme şey diyorum. Batıya sor ama Fethiye'de. Biz İstanbul'dayız yani. Ben ne, o çözer. Hakim, yani o halleder. <gülüyor> Yazdım çıkma. <gülüyor> Direkt hiç ne diyorsa kabul et kanka. Hiç uğraşma. <gülüyor> Zaten bana şey dedi. Esra Batu bana sakın çıkma dedi. Okey Batu diyorsa yapacak bir şey yok. Çıkmayalım. Bana dedi, bir de başka bir evde olabiliriz falan diyordu bana. Dedim sakın sakın. Dedi. Ya, ben, aynen. Yani şeyde e, tatil konusunda mesela kişiyle o dedim ya mesela şimdi senle biz belki çalıştığımız yerde anlaşıyorduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Kötü bir durumumuz da yoktu. Fakat Ali. Hani samimi değildik. Ve biz evet. o samimiyette baktığında da mesela niye gittiğimizi de bilmiyorum ama o sa samimi çok samimi olup da ondan sonra geri döndüğümüzde bok bir ilişkimiz de olabilirdi. Tatilin böyle bir durumu var çünkü. Evet. Yani tatilde gerçekten çıktığında anlıyorsun. Aynen. Ya abi Ailenle çıkıyorsun anlaşamıyorsun yani. Ay. Ya babamlarla Fransa'ya gittik. O zaman kardeşim de küçük ben de varım. Karavanla Fransa tur atacağız karavanla. Bu da vizyonlu bir Çok aile güzel ya. değil mi? İki aile, yani, iki karavan. konsept olarak müthiş hiç geliyor, geliyor şu kanka, Tamam mı? Bak şimdi. Çıktık gittik bir tane karavan kiralayacağız ama sıfır karavan daha hiç kimse kullanmamış bize açılıyor. Muhteşem 6 metre transit bir karavan böyle. Çıktık yola gidiyoruz. Şimdi benim için gezmek, tozmak işte olan önemli yerlerde durmak değil mi yani görmek falan filan. Monaco'ya gittik. Monaco, Monte Carlo, Nice, Cannes falan oraları gezeceğiz yani. Abi karavan, şimdi öyle salasız ki bak plana bak. Karavan turu çıkıyorsun ama Fransa bisiklet turu var. Aynı savaş. Aynı tarihte. Aynı tarihte. Kan. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Arabayla Monaco'nun yani Nis'ten girdik işte Monaco, Nis falan kan gidiyoruz. O tarafı gidiyoruz. Karavana döndürememiz için İtalya sınırına gitmek zorunda kaldı. Ya bu arada, her yer kapalı. Her yer kapalı. Şu dükkanlar da kapalı. Tabii Çünkü her herkes, ya, yarışı herkes yarışı izliyor. Herkes yarışı izliyor. Izli, bir değil. de bütün karavan yerleri dolu. Herkes Tabii. karavanlarla falan da gelmiş. Adam sadece bir saat işte önünden geçeceğini izlemek için o bölgedeki her yeri kapatmışlar. Ne bir saat? Vızızız geçiyor, geçiyor Lan aptal bir tarihe ne bak. Bir planını ona göre yap. Şimdi ben çocuğum hani o zaman bilmiyorum ama bunu yapıyorsun. O e, ne oldu? Biz ya o sahil keşinden dönüp böyle Barcelona bilmem ne falan filan yapacaktık. Bok oldu taktiğe diye Ya bu arada söylediğin rota yani sadece adları duyunca böyle inanılmaz yani ama çok tadını çıkaramamışsın. Yok yani gördüğüm yerler çok eğlenceli ama mesela düşünsün. Ama göremedim bir tatil göremedim. gezeceğiz. Karavanla girdik. Karavanı koyacak yer olmadığı için inemiyoruz arabadan. Karavanla turladık bir Monaco'yu. Babam böyle Tamam gördünüz yeter. Aa manyağa bak. Her şey Değil, yani. <gülüyor> Türk'te Türk'te değiller anladın, abi şuraya çek böyle sıkıştır oraya iner gezer, abi Böyle basarlar ceza e, ne oldu, yaptık? Geri döndük o konu. Yani nise e geri döndük. Karavanı koyduk bir yere. Öbürsü gün ben zar zor dedim ki ya bak ağlarım ha falan efendim böyle. <gülüyor> Çocuk dedim ya Bay Verstappen'e gideceğim. Yerlere göreceğim. Ya. Ağlarım ama geri trenle Monako'ya gitmek zorunda kaldık. Öyle gezdik geri geldik. Göremiyorsun <gülüyor> ki ya bildiğin Formula 1 yarışı gibi yoldan gittik. Tamam, hadi görüşürüz de. geldik. Lan ben o yolda görmek istiyorum. fotoğraf gibi Stat Dolius var, asrın işte UEFA finalini şey aldı, kupa yeri var bilmem ne. Bak şimdi hikaye dinle. Benim babam biraz hödüktür bu arada. Sivaslı ya. Abi <gülüyor> <gülüyor> Paris'teyiz herhalde ikinci ya da üçüncü gidişimiz yine. Ee, saray var. Versay Sarayı kanka. Efsane Üçüm. çok meşhur bir saray. Mükemmel bir saray ama sarayın bir bahçesi var. Esra inanamazsın. Kanoyla falan geziyorsun. Golf arabalarıyla geziyorsun. Devasal bir bahçe tamam mı? Biz zar zor trenle işte tanı tanıdığımızda gittik abi. Babamlar parayı verdi. Bahçe ayrı giriş. Saraya ayrı giriş. Verdik, girdik şimdi içeri tamam mı? Dolanıyoruz. Abi heykeller var falan. Adamlar her şey mükemmel ama heykeller çürklere açık. Yani hiç kapatma yok. Bir dönemden sonra galiba bir olay oluyor. Onlara sonra yapraklar mapraklar ekleniyor falan filan. Onlar başka şeyler ama orada her şey açık böyle falan. Ben yalvarıyorum bahçeyi gezelim diye. Babam yok falan dedi. Ya gezelim falan. anneme hadi gezelim. Biz gezdik döndük abi babamı arıyoruz. Babamla arkadaşını. Sen git abi <gülüyor> sarayın girişindeki çimene. <gülüyor> Nereden bulduysa git Türk gazetesi bul. Ayakkabıyı çıkar kanka, yat böyle dikine, bayağı Zeytinburnu demiş gibi. Mı? Mangalaşmış mı onu ya? Ya, bulmuşlar, gazete, sabah gazetesi okuyorlar böyle, anladın <gülüyor> mı? Ya abi, diyoruz buradan, vizyon. ya Versailles Sarayı kanka ya, <gülüyor> bak vizyon, 100 yıllık varmış. tarih. Hiç kimse orada sabah gazetesi okumamıştır, iddia edebilirim ya. Almış, gaz okuyor, ayakkabıyı çıkarmış. Ben bu nasıl gezeyim? <gülüyor> Anladın mı? Bak ama planlı tatil deyince bizim işte Mehmet Erdem'le çıkıp sana gelmemiştim. Evet. Bir şey soracağım. Tatilleri kim planlıyor sizin? Şimdi şöyle bir şey Babası var. değil o ki. Yani Bizde biz öyle bir şey yapayım. Mesela orada da ekipteki kime güvendiğin önemli. Şimdi mesela bugünden sonra ben inanıyorum ki eylem dese ki tatile çıkacağız. Sen planla der. Bana bırakın mesela. Ee, orada net söyleyecektim Batu Çünkü oradaki olay ne biliyor musun? Karşı tarafı da iyi bilmen gerekiyor. Nasıl olacağını. Bir de benim mantığım da mesela bir yere Örnek veriyorum Berlin'e geleceğim değil mi mesela? Çok basit artık yani internet falan hani geç. Nokta nokta nokta zaten gidilecek yerler belli. E bir de tanıdık ettik varsa onları arıyorsun. Diyorsun ki nereye farklı gezebilirim. Onları Sonra Sonraki benim muhabbetim şu abi. Nerede yerim? Tabii. Ne yiyeceğim? Mutfak. Benim için çok önemli. Yani hamburgerse hamburger. Ben mesela Berlin'e gittim sosis dedim ki ne sosis kanka bir Japon hamburgercisi var. Allah Allah bak, Berlin'de bak. o simitçi var ya <gülüyor> ha caminin yanındaki. Caminin yanındaki ha, evet. simit sarayı. Onu geç böyle arkadan takışını yeri tamam mı? Orası çok güzel. Gittir. Japon hamburger, Efsane. Yani. Ama tabii çok farklı yerlerde vardı mesela. Ama o mesela efsane. <gülüyor> mesela ben şimdi seninle bir yere gidecek olsak. Derim ki Batu planla Çünkü bir de keyif dağılıyor Batu. Yani evet. onu evet. planlayayım organize edeyim. Sen de planlamamaktan <gülüyor> keyif alıyorsun. Ben de şunu derim. Abi bak ben şunu şunu şunu görmek istiyorum. Yedirebiliyorsun. Ya da işte şuraya buraya gitmek istiyorum. <gülüyor> Yedirebiliyorsun. Yediririm. Ama <kanka>. <gülüyor> <plana> Yedirebiliyorsun. <gülüyor> Çok ilginç bir sorunumuz yok. Roma'da da öyle yaptık ama çoğunu ya sen Mesela seninle şeyde hiçbir sıkıntı yok bak tarih turistik herhalde. Şimdi abi tatil şöyle bir şey değil mi? Gezmek istedin tarih turistik bir yer mesela Roma değil mi? Gittin gezdin anasını, kolizyonunu gezdin, vatikanını gezdin onu gezdin. Tamam bak bu bitti. Akşam ne yapacaksın? Yok. <gülüyor> Abi akşam Airbnb'de tutun eve gidip sevgilin sanki tatil yapmışsın gibi sevişmeyeceğim bir adamla oturup da Netflix izlemeyeceksin değil mi yani? Bunun bir de gece hayatı olması lazım abi yani sonuçta var ya yok doğru Yok abi yani mekanlar var ortamlar var nasıl eğleniyorlar ne yapıyorlar yani onu da görmek istiyorsun Abi bir götüreceğim de götüm çıktı ya Gittik mi? Bende yok Gittik tabi ha, ha gece hiç. kulübüne falan gitmedik Oralarda Boran'ın evet. arkadaşlarıyla bir de Tam, bir yemeğe çıktık İstanbul o yemek değil yemekten sonra bir günde bir pub gibi bir yere gittik böyle oturduk İyiyim benim bir İstanbul'da da bir arkadaşlar var. Pap gibi oturduk, iki bu kokteylştik, bir içtik, muhabbet ettik falan. Ya abi bak pizza aldık. <gülüyor> Bak kilo ile pizza aldık. Bu aç tamam mı? Eve dönüyoruz. Zaten paramız az. Bir sokak yanında böyle tamam. kiloyla pizza. Z yani bizim <gülüyor> Bak sabahki şey söyleyeyim sana. Sabah kalkıyoruz. Zaten Ermiyam'dan yani ev kiraladık. Kadın <gülüyor> açtı kapıyı. Burası nedir? dedi. Ben dedi 10 10.000 tatile gidiyorum. Dedi. 5 gün ya da neyse. Hadi görsün dedi. Gitti. Rahatlık seviyesi bende de olsun. Çok istedim. iyi. Ondan sonra burası benim odam. Girmezsiniz. Her şey kullanabilirsiniz. Dedi. Tamam gitti. Şimdi biz markete gittik. Tost ekmeği aldık. Ton balığı aldık. Mayonez bilmemiz. <gülüyor> ya ben ya de, bak, tam öğrenci fakirliğinde. Abi o, şimdi düşünsene. 20, 20 Euro. Şu an 20. O zaman yani 3 vardı yoktu herhalde kanka. Daha biraz olabilir. Yani daha biraz olabilir. Ona rağmen diyorduk ki kanka ya bizi öperler şimdi biz şey yapmayalım falan diyoruz. Abi sabahtan bu çele expreso makinesiyle cezveli expreso demliyorduk orada. İlk defa öyle içtim zaten ben orada içmiştim. Sen yap. Ben, ben bilmiyorum ki içmiyordum. Kanka bilmiyorum. ne vardı ama attın. Makineyi çözmüştüm. Makineye kahve işte. koyduk, suyu koydun koydun. Pişti. Taştı Abi, bu ben ya. Ben içmedim. <gülüyor> Şununla aynısı işte şey yok mu? Cezve gibi işte koyuyorsun. Sandviç hazırlayıp çıkıyorduk. Şimdi <gülüyor> acıkıyorsun ister istemez tamam mı? Şeyimiz olmuyor para yemiyoruz ya. Şimdi bir gün böyle dolandık dolandık dolandık açıyoruz eve dönüyoruz eve dönerken de bir tane pizzacı var tamam mı? Kiloyla pizza satıyor böyle aldık tamam mı şimdi. Oraya gittik aldık eve dönüyoruz iki tane kız Mini Cooper'da tamam mı? Ama af afet yani afeti derya böyle okuyorlar. Kız İngilizce bize dedi ki beraber yiyelim mi dedi. Bak, Sen bunu duymadım. Senin orada beynin sadece elindeki pizza kutusuna bakıyordu. Açım kadar. aç. Ölüyor bu. Eylem dedim bak yürü kızlar çağırdı, siktir git ben açığım ölüyorum bana hala kız diyor eve gidip ben bunu yiyeceğim diyor ölüyorum dedi. <gülüyor> ne yaptık eve gidip pizza yedik. <gülüyor> eve gidip pizza yedik ya. Sen niye bunu uyuyorsun? Ya gerizekalıyım işte. Hani bunun İngiliz zaman benden daha iyi falan tamam şimdi ben orada sıkılır bilmem ne kızlar da ya güzel da abi Ya şey şimdi ki kafam olsa sıkılanlardan hatta bunu bunu bir iki dilim verir gönderirim ve geri kalanını alırım mesela tamam mı ya zaten kızanı gidelim <gülüyor> Siz mesela. orada durup pizza için kavga ediyormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaç ya, ben de kaç Ya bir daha da yani ne yüzümüze biri baktı ne bir şey oldu. Harbiden başka hiçbir çaplılık macerası <gülüyor> ya ben yok. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Gerçekten çok aç olmasan da öyle mi yapacak? Niye ee, ona da açlığı vardı <gülüyor> <gülüyor> o zaman? Yani olay aşık değil bence, <gülüyor> beyine hükmetmiyor o anda başka şeyler, onu, bu daha aşağıda ya anladın mı ondan önce mide <gülüyor> evet, var önce mide geldi o ondan sonra do, hafif doyunca dedi ki Lan ben ne bok yedim dedi kızlar dedi yiyemedik dedi. Giderdik ya. Hıçman oldun mu? Bence onu yedikler hatırlamadı kızları. <gülüyor> Ben de çok yok. O sırada kızarı kafasının pizza şeklinde görmüş biliyor olabilirim. Tabii tabii tabii. Olabilir. Kızlar Hayır Bence zaten sıkıntı şu. Kızlar dedi ya beraber yiyelim mi dediği için sıkıntı. Hani bunu demese mesela gelin birersen de içelim dese <gülüyor> o lokeydi. O bize paylaşacağım diyor o derdi anladın mı orada? Değil. Yoksa başka bir şey. Alamaz hiçbir soğuk koyduk. Şey biliyor <gülüyor> musun işte eylemin şeyi var. Bana böyle dedi ki bak dedi bu işle çok önemli birkaç kuralım var. <gülüyor> Şey, dur dinle. <gülüyor> Kenan İmirzaloğlu kuralları. Deli yürek kuralları. Bir, asla son dokümanı yemeye. Böyle ama asla son lokmamı mı ye be. Yani ben bir insanım. sence son lokmasını yiyebilecek bir tip miyim de bana, bana, benim benim bu dondurum. Sanki rızkın yalmına koymayı söylüyorsunuz. Son lokmam mı yenmez. Sonra şey... Bu arada ona ben de takılıyorum. Çerezlerime saydıysam çerezlerime dokunma. Yerse akşam çerez görürsün. Eylem çerezlerini alıyor, ayırıyor. Karışık çerez alıyor, ayırıyor, sayıyor. Kok değil merak edenler için. Evet. Saydığına göre yiyor. Kaç tane yedin mi? Hayır, şöyle. Yani mesela bir beyaz leblebi yediysem... Üç tane kabak çekirdeği yiyebilirim gibi sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir dakika dur bak ben de. Mesela dört da... niye değil? Yani niye? Hayır o an sayıyorum. <gülüyor> Mesela altı tane beyaz leblebi varsa işte yirmi tane de şey varsa ona göre bölüyorum. Ona göre hesaplayıp yiyorum. Bu senin sana ne katıyor kanka? Yani hayatında ne değişiyor? <gülüyor> bir şey diyeceğim <gülüyor> daha, şey... daha iyisi var. Allah i̇şte bir Allah. gün eylem ee... gene... <gülüyor> <gülüyor> Ayırmış, saymış böyle hepsini falan. Ben de sırf onu çıldırtmak için alacakmış gibi yapıyorum. Bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım ve en sonunda böyle yaptım. Ben yarı otizmli sayılırım sen bana niye bunu yapıyorsun? <gülüyor> bana bunu yapsa ben döverdim. <gülüyor> ben gülmek hırsızla Ama şuna döverdim. Sen ne, nasıl bir kafa yaşıyorsun abi bunu böyle... <gülüyor> Her akşam öyle... <gülüyor> Allah, Allah bunun sebebi ne hadi. Bilmiyorum, zamanında öyle başlıyor. Ya O tat kombini hoşuma gidiyor. Şu mantık yani, mesela adede bölüyorsun, aynı anda kaçar tane mevazım? Bir, ondan Bak, sonra dur. iki bundan, üç bundan... Açıklayayım şöyle anlayacaksın, mesela hepsinin dokusu farklı. Sarı leblebi yediğin zaman ağzında farklı bir his kalır, beyaz leblebi de farklı bir his kalır. <gülüyor> mesela... <gülüyor> Mantıklı bir açıklama yaptığını zannediyor. Dur dur. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> mesela <gülüyor> sarı leblebi yedikten sonra ağzımda kalan tadın üstüne kabak çekirdeği yediğimde hoşuma gitmiyor. Onun için önce sarıları, beyazları bitiriyorum. Sonra diyorum ki eşit gitsin bunlar. Yani önce beyaz leblebleri bitireyim, sonra kabakları yiyeyim, sevmiyorum. Araya o tadın karışması, dokunun değişmesi lazım. Onun için ayırıyordum ben bunları. Bir gün daha ayırırken sayayım dedim işte. Üç beyaz leblebi kalmış, şu kadar kalmış. Ona göre yiyorum. En son da Antepleri yiyorum. Ne <gülüyor> kaksiydi <gülüyor> Salak, salak şey. <gülüyor> <gülüyor> ama ben şeydeyim Allah böyle, bana döndü ve çok ciddi bir şekilde dedi ki ben yara otizmli sayılırım, farkında mısın? Bir şey söyleyeyim ama doğru söylüyorum, ancak öyle bir şey yapabilir yani. İşte işte var biraz. Bunu bence gerçekten... olarak olan... e, test ettirmedim ama. E, bence bu konuda artık şeye e, geçelim yavaş yavaş? Bu, bu, bu Hayır, yani, bu hafta... <gülüyor> evet, konuyu aç Batı. Konu neydi? <gülüyor> Arkadaşlarla tatil edelim tamam. dedik siz tatil alınırız Allah'a. Dur şunu da <gülüyor> anlatayım madem artık her bölüm Mehmet Erdem'den bahsetmek fix oldu. Fethiye seni de göreceğimiz tatile çıkarken mesela orada da bir yürek yedim çıktım ve senle zıtsak yani orada Mehmet Erdem'de daha da zıttız yani ben de senin gibi plan seviyorum. Her adım tek tek planlanmak zorunda değil ama bir kaba plan olsun. Mesela sen ne demiştin işte Da Vinci şifresinin Haritası hmm. var, onu görmek istiyorum. Şu şu şu müzeleri görmek istiyorum. Süper abi, tamam, mı? çok güzel. Yani kaba plan. Mehmet abiyle gideceğiz, yani ertesi sabah nerede uyanacağız? Yola çıkacağız. Bak, ertesi sabah yola çıkıyoruz. Kaçta gideriz? Bakarız abi. Uyanınca tamam. kalkarız. Hangi şehre sürüyoruz? Onu da böyle. Bir bakalım bir rüzgar etsin bakalım. Nerede kalacağız abi diyorum. Yani <gülüyor> Yarı tutalım. Ama bir kafede yani. otururuz yolda kiralarız ya Airbnb yaparız falan. Ya yani Esra biliyor bizim de flört dönemlerimiz. Böyle ben delirdikçe Esra yazıyorum. Delirdikçe zevremiyorum. Ben dayanamam. Ya tutturdu. İşte tam Fethiye'ye geldik. Flört döneminde ben niye bunu çektim bunu da bilmiyorum yani. Sana ne değil mi? <gülüyor> Sanki senle gidiyor. Bak bir kere o da saçma flört ederken niye seninle gidiyorsun? Mehmet Erdem'le gidiyor. Mehmet Erdem de onun birazcık aşkı. Bir yani. de yüz vermiyordu o zaman. Ha. Ya sen bak, bak şimdi burada Fethiye'de, bana batıyor bazı şeyleri anlattırma. Fethiye önce neredeyse hatırlamıyorum. Bodrum'da mıydık? Neredeydik? Fethiye'ye geleceğiz. tam dedik. Nerede kalacağız abi diyorum. Bak yola çıktık Barıdık, yani. Oradan. Ha. 3 saate oradayız falan diyorum. Bakarız abi diyor. Neyse tamam. Ya sonunda baktırabildim iki saat kala falan. Bir yer bulduk. İşte 300 lira olsun kirası. Apartman dairesi falan giriyorsun. 3 yatak var. Tamam dedim süper. İşte 500 lira. Abi diyor, havuzlu villa. Var. Havuzlu villa var. E ne kadar kişi başı? 900. 2 kat. Dedim havuza girecek miyiz? Hayır. 300'e 900'den yani. çok iyi bir matematik. Başak, villa'da kal. Hayır, sonra 500. Tamam 500 Villada kalacak biz dedim. Yani vakit geçirecek miyiz? Yoo. Niye villayı kiralıyoruz abi diyorum? Güzel olur be. Olum diyorum bak hiçbir amaca ihtiyacı yok. gezeceğiz zaten <gülüyor> diyorum. Çok içimde kaldı be. Mehmet Erdem'in bir döv var. Bir şey görüp canı çekince çok istiyor. i̇stiyor yani. Sahip oluna kadar mutlu olmuyor. Ya, serpme kahvaltı gelsin, domates görsün. Her gün gördüğüm, her manavdan alabilirim. Yeniden... Kalırsa içinde kalıyor onu anladım. Yani o şey diyor, o domatesi alabilir miyim Yani yanında 20 tane daha var o, o domatesi Sadece ama, Aynen. de ikinci balı yedi oğlum. Hatırlasana. Doğru. O diyor fazla balık var mı dedi. Senin gibiler için bir tane daha yapıyorum fazladan diyor. <gülüyor> Koydu getirdim balığı. Benim benim ikinci balığı istedim. Ama çok güzel. Yani şey öyle villada kaldık mesela. Delirdi O tatil delirdim Bende de o var. Mesela yani bir sonraki ne yapacağımız konusu abi bak. <gülüyor> <Bence çözülmesi gülüyor> o karavan, o karavan tatilinde benim yaş grubundan benden bir yaş küçük bir yaş büyük arkadaşımın oğulları ile beraber işte. Dediler ki Hadi çıkalım listeden, akşam gece kana gidelim, işte takılırız, ederiz, içeri falan filan. Ondan sonra bunlar işte almışlar 3-5 euro bir şeyler yanlarına para. Babam da bana dedi ki alalım lazım olur dedi. İşte atıyorum o zaman parasıyla 200-300 euro, euro para verdi bana. Zenginiz. Nasıl <gülüyor> iyiyse. <zengin? gülüyor> abi kar mıymış. Tamla bağlamak yani, Ne kadar abi, zengin oldu. Bu kadar eylem planı. <gülüyor> Çocuklara vermişler 50 euro, 30 euro falan işte. Tamam ben de para mı? Ben de sakladım kanka hani. Diyorum ki harca mıyım? Her şey diyor zenginiz ama keriz değilsin. <gülüyor> tabii yani. tabii. Çünkü biliyorum hani biz bokunu çıkartacağız yani. O para var diye bokunu <gülüyor> çıkartacağız. Sigara falan filan neyse bindik otobüse geldik kanka. Mesafe çok uzak. Yarım saat falan. Dedim ki oğlum bak dönüş Otobüsünü bulun hani kaçta döneceğiz ona göre bakalım hani gidip ona göre Gezdim dedim mi? tamam. Tamam dedik hangi de recep vardı ben baktım dedi iyi dedik. Çıktık gittik biz içtik. Sonra öyle dolandık falan hadi saat geldi gidelim dedik. Benim ekstra koyduğum para dışında dönüş paramız var sadece. Burada başka hiç paramız yok yani sakladığım dışında. Gittik abi otobüs yok. Nasıl otobüs yok recep? Abi saati yanlış bakmışım. Bakmamış ki sonradan söylüyor bana. Ha o an yanlış baktım diyor. Eee ne yapacağız şimdi? Ne bileyim işte kalan parayla bir paket sigar alırız. E yarın nasıl döneceğiz abi? Ya ne bileyim işte sahilde yaparız, ararız, gelir alırlar falan. bu inanılmaz bir rahatlık kanka. Şimdi adamlar zaten Fransız, herkes Fransızca konuşuyor. Anlaşıyorsun, ben zaten yabancı ülkede bu adamlara da güvenmiyorum. <gülüyor> bu adam nasıl güvenersin? <gülüyor> Tek başa çıldıracağım ama tamam mı? İletişim yok, hiçbir şey yok yani telefon falan öyle bir şey yok. Dedim ki yürüyün gittiğimiz yere geri dönelim. Soralım millete orada taksi, maksi, arama, telefon <gülüyor> şey falan. Ondan sonra telefon, o zaman onların da mı telefonu yok? Cep telefonumuz mu yok? Neyse artık hatırlamıyorum bir şekilde. Aradık babamları. Dedi ki bizi gelin alın çıkamıyoruz. Abi belli bir saatten sonra karavanın çıkışı yasakmış, arabaları çıkartmıyorlar. Yani bak dedim kanun var ya, kanun. Abi ondan sonra taksi soruyoruz. Bir tane Türk bulduk, bizi öpmeye çalışıyor. Taksi diyoruz ne kadar diyoruz, aa fakir rakamlar 150 eurolar falan yani böyle. Delirici ama bizim gidelim o kadar rahat gel gider sahilde yatarız falan yardım salak, salak En son dediler ki geldiler böyle biz hallettik. Tamam ne yapıyoruz işte bizi bırakacaklar. Kim bırakacak abi? İ iki mekanın bodyguardı. Kanka iki tanesi sen ben üst üste geçsek yan yana falan anca ederiz. Bizi var ya bir yerde böbrek böbrek falan bırakır giderler. Bindik arabaya ama ben nasıl tırsıyorum biliyor musun kanka ne olacağını bilmiyorum. <gülüyor> Bindin yani. Bunlar Fransızca konuşuyorlar ben hiçbir şey anlamıyorum falan filan neyse abi gözüm kapalı böyle var ya korkuyorum ama diyorum bir şey gelmesin başımıza diyorum. Gittik kanka indik arabadan nasıl mutluyum o var ya anana bıraktı. Bizimkiler çok rahat. Oğlum dedim Diyorum ki araba arada ne konuşuyorsunuz bana da söyle hani içimi rahatı. Böyle bir şey yok bir şey falan diyor ama böyle kanka konuşmaları da sert. Fransızca konuşuyorlar. Kavga mı ediyorlar, anama mı sövüyorlar belli değil ki. Abi indi arabadan nasıl mutluyu falan. Lan dedim ne konuştunuz bu kadar. Ha kanka çocuklar Müslümanmış. Alkol falan da içmiyorlarmış hatta bayağı namaz niyazı falan. Türkiye'ye gelenmiş İstanbul falan çoksa onlardan bahsediyorlar diyor. Ha <gülüyor> tatil konusu. Aa mutluluk adını lan söylesene benim de içim ferahladı. Ben de biraz sonra karanlık bir yerde bizi çekecekler. <gülüyor> Alacaklar gidecekler kanka bir daha tövbe ettim de dedim bir daha size hayatta tatil'e gitmem dedim ya hiç ya yani, imkan yok. Konumlandırma gerçekten aslında. ya işte mesela bu plansızlık ama mesela o çok önemli abi nerede kalacağım ne yapayım, nereye gidiyoruz i̇şte. ya hani Türkiye'de yine binebilecek kanka hani en, aynı dili konuşuyoruz. Ya en kötü bir otele gider çıkardım. Yurt yurtdışında öyle bir şey yok Gittiğim bütün yerlerde mesela bir haftalık tatilde nokta dışı Gitmeden önce her şeyim hazır yemek yiyeceğim yerinin saatinle rezervasyonu bile hazır olur öyle yapar. Yani net bir şey. Hiçbir şey yok. işte. Onun için değil. iyi anlaştık biz tatil. Ya orası öyle. Aa, yani her konuda çok da iyi anlaşmamışsınız tabii ama. Olsun. iyi vakit gel, bak, güzel anlıyoruz. Evet. Roma PES'i almamaya çalışırken Çabaların. Ama bak şimdi gerizekalı. Ya ticaret anlamıyorsan bak ticaretten anlamıyorsan tamam mı? Susacaksın bilen adama konuşacaksın. Şimdi adamlar böyle bir şey yapmışlar tamam mı? Yani adam Roma'ya gelen turistlere diyor ki biz size Roma Pest diye bir şey sunuyoruz. İşte 3 gün metro, 2 tane müzeye giriş, işte harita, fast track'ler, geçişler bilmem neler. Bu da 90 euro. Ulan gerizekalı. <gülüyor> ya bunu satamayacak olsa niye yapsın? Değil mi? E yapıyorsa da sana bir şey vaat ediyor ki satılıyor yani yoksa onu da yapmaz. Yok abi. Ben 80 euro işte 90 euro vermem abi. O para verilir mi abi? Ben ona var ya. Hiç yani bir şey de yapamaz. Ne yapacak? Anca sizler işte. Hani cicariye <gülüyor> şey. hani kıza yedirim dese ona da razıyım. Anladın mı? Bir nebze. Hani gidip filiz. Hayır. Vatikan'da kuyrukta 4 saat beklerim ama en azından sonun ucunda bir yere varacağı anlarım. Anladın mı? O abi yani yok abi, öyle abi böyle. En son baktım yani niye muhatap şey o, muhatap oluyorum ki kanka? Sike sike alacaksın dedim bitti. Mecbursun dedim aldı. Alacaksın, ben aldım. Aldık alacağım. da hiç öyle, öyle olmamıştı Dur yani. Şimdi. nasıl Aldık. öyle oldu? Anlattık, aldın değil. İnanmıyor ama. Yani hiçbir şekilde konduramıyor. Yani ya oradaki verilen benefit'in benefit şey olduğunu düşünüyor. Yani böyle hani dala vere, yalan dolan falan olduğunu düşünüyor. Hani turist uzağı. Turist uzağı, 90. Ya devletin yaptığı bir şey. Yani öyle bir şirket falan da değil. Ha. Bayağı devletin <gülüyor> yaptığı bir şeydi. Başkaları da var, ben direkt onu buldum. Bir de yorumlar hep iyi yani. Ulan ilk tur Vatikan'a gideceğiz, Roma Pes'in dükkanından alacağız her şeyi ve Vatikan'a gireceğiz, tamam mı? Bir kuyruk var yenge, böyle dönmüşler, böyle tavaf ediyorlar resmen Vatikan'ı ama insan kaynıyor. Yani minimum diyorum iki buçuk saattir. Bence çok daha, daha belki daha olabilir. fazla bile olabilir. <gülüyor> Bize Roma Pes'i verdiler, önde bir tane elin bayrak tutuyor, beni takip edin dedi. Bu diyor ki, nereye gidiyoruz diyor. E dedi ki oğlum, fast day, nasıl yani dedi. Bak şimdi dedim, böyle yürüyoruz da kuyruktan geçtik ve hiç fakirler diye aşağılayarak geçtik. Bakmıyoruz ama dayak yeriz diye. Laks diye içeri bir girdik. Bu bu bu, bu mu dedim. Dedim ki bunu hepsinde yapacağız biliyorsun değil mi dedim. Yok be iki tane. Hayır kanka hepsinde Roma Pes. Zaten oğlum zaten bir kolezyum var. Bir Vatikan var. Bir de kale var gidip kuyruk görebileceğin. Evet. E zaten onlar dışında kuyruk da olmuyor. Zaten o bahsettiğim şey eğer o sıraya kalsam bir de Vatikan'ı geçsem müze kuyruğuyla birlikte başka gezemezsin. Müze kuyruğunun sonu geldiğinde müze kapamacaksın sanırım. Belki bir videomuz var işte ses, sesimiz kayıtı değil de videonun başından, kuyruğun başından Vatikan'ın müzesine kadar, girişe kadar video çekip aşağılıyorduk milleti böyle ben aşağılıyordum. O zaman. <gülüyor> Görüyor musun fakirleri falan diye video 7 dakika falan ya. Bu senin var. normal sadece geçmiş yani. Sıra beklediğini hayal edemiyorum. Ya ben zaten olduk gülbirimizin. Oğlum diyorum bak. Bu Amerika'da da böyle. Bir olur costrun işte bir şeye giriyorsun. Bir luna Park'a, bir işte tema Park'a gidiyorsun. Adam sana diyor ki normal be 90 dolar diyor ya da Universal'da falan. Ha bir de diyor bir bir de 80 dolar ya da bir 90 dolar daha verirsen diyor sen de fast track en önden geçersin diyor. Hı. Gerizekalı bunu niye satıyor adam? Var ki mi bir, bir giriyorsun bir kuyruk var abi 3 gün. Aynı maç söyle. Ve o tadilde mesela onu kullandık. İnanılmaz güzeldi evet. yani. Şu an öyle değil diyorlar ama bilmiyorum şu anki hali. Bak bak. Gidersek bakarız. Gidersek. Kardeş. Ama bundan sonra veredik falan yapalım. Böyle sandal falan. Yani. Mengeyi de alırız. Sandalı seninle özel dakikalar için istediği gibi geldi bana. Tamam da sen gidersen Şoförde bir şey içersin. Birini daha bulalım. <gülüyor> olur bir şekilde. Toplu Ay, gidelim. Ayağın batıyor bir bebiş. Güzel. Güzel konuştuk, toparlayalım. Beni eğen bitirmek istiyor. Hımm, uykum geldi. Bakarız yani ne daha yaparsın. Bunu kaldıralım, biz burada açalım. Siz <gülüyor> şerefimiz. <yok gülüyor> <Gitsin>. <gülüyor> Videonun devamı bu yok. Biz burada böyle gol gol değil de... Arkadaşlar eğleniyor. <gülüyor> Yenge o kısmet sonundaki <gülüyor> yara bak, kaybı. uykusu geldi, gitti deriz. Biz de şey işte, kısmet sonu son, son bölümü izledin mi? Oha, büyüçü, falan Tabii, böyle. Tabii, gücünü izledim. Yok canım, o arada. Geçen hafta ikisini birden göndermeler. Sonra, sonra bugün de şey oldu, Tuğçe lezzet geri geldi. Seçim yaptılar, bütün gidenlerle. Tuğçe'yi de Tolga falan evet dedi yani öyleli ölülü. Ben bu bölümü izleyeyim. Neyse arkadaşlar. <gülüyor> ben de buradayım. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen konuyu kapatıyorsun da. sen Ben bilmiyorum sevgiliyle tatile çıkmaya da ilgili bir şey söyle. Bu da bir sonraki bölümde sevgiliyle tatil. Ben yokken ama herhalde. Yarın çekersiniz Aa, onu ben Ölgüler yokken. Kaldasın, arkamdan saygı. Yok canım videoda izleyeceksin <gülüyor> sen. Müziğimiz giriyor. Zorla kapatıyor. <gülüyor> Bu çok yorulmuş bugün belli. Güzel e, arkadaşla tatili konuştuk ama dediğin gibi sevgiliyle tatili konuşamadık. Belki böyle bir 2, 2 yaparız ona. Batu, bay e, bye bye demeden önce bir söylemek istediğim bir şey var mı geniş iz, dinleyici kitlemize? Burada da 15 kişi şey falan. Şey. <gülüyor> <gülüyor> o lakbadan 5 kişi var ya onu çok seviyoruz ki onlar. <gülüyor> Ama şöyle bir şey düşün ileride bu mesela milyon izlenmez de yani <gülüyor> onu da çok yani milyonluk değiliz anladın mı? 25 sene sonra milyon izlenmiş ama 25 <gülüyor> sene geçince ölmüşüz var ee, takip etmeyi unutmayın. Clasico vardı mı? Youtube kanalını takip etmeyi unutmayın. Spotify'a puan verme gelmiş. Bize puan verin Spotify'da. Ve her Arkadaşlar zaman... önümüzü kesip podcast ile ilgili yorum yapmayın. Youtube'da görmedim hiçbir yoruma bu saatten sonra cevap vermiyorum. Evet. evet direkt yorum yapmak Bir istedim. de eylemin oldu fansına uyuyor <gülüyor> O gizli sadece paralı üyeler. <gülüyor> Haydi on dolar ama aranızdan bir tanemizi bedava. <gülüyor> gizli bölümünü açacak. Evet. <gülüyor> Çekilişle. Çekilişle. <gülüyor> iPhone'daki gizli dosyalarını açacak, gösterecek birinize. <gülüyor> like etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür koz rekoz hepsini söyledi. Neyse. Ee, <gülüyor> görüşürüz. abi. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım. Yeter. Bye. <gülüyor> ay, ay. ay, ay. Evet. <gülüyor>